Kobi Türkiye, Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu ihracat teşvikleri konusunda uzmanlaşmış, ihracat yapan, ihracat yapmak isteyen firmalara teşviklerin alınması kısmında profesyonel hizmet veriyor. Kobi Türkiye'nin başkanı Koray Aksu, ihracat yapan firmaların hibe teşvikleri konusunda nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini kameralarımıza anlattı. Kobi Türkiye özellikle uzmanlık alanı tek bir konuda odaklanan bir şirket. Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçıya verdiği devlet teşviklerinin kullandırması konusunda danışmanlık hizmeti veriyor. 20 yıl aşkın süredir de sadece bu uzmanlık alanında hizmet veriyoruz. Yani bizi en önemli danışmanlık şirketlerinden diğerlerinden ayıran en büyük özellik bu. Kobi Türkiye olarak biz bir kere IT konusunu, dijital konuyu, çok fazla gündeminde tutan bir şirketiz. CRM'in ceresi bilinmiyorken 16 yıldır CRM kullanıyor, CRM adlapısına sahip bir şirket. Son 4 yıldır da yapay zeka kullanıyor. Bunu neden yapıyoruz? Kobi Türkiye, konusunda uzmanlaşmış ekibi ve bugüne kadar sonuçlandırdığı yaklaşık 30 bin aşkın devlet teşvikleri hibe projesiyle kendi alanında sektördeki en iyi firmalar arasında prestijli bir yere sahip. Kobi Türkiye, yurt dışına seyahat eden, yurt dışında markasını tescil etmek isteyen, yurt dışı ihracatı için ürünlerine yönelik kalite belgesi, test analiz ve ürün sertifikası alan, yurt dışında ofis, mağaza, depo açmak, yurt dışında reklam tanıtım yaparak ihracatını büyütmek isteyen firmalara, bu harcamalarının teşvik olarak iade alınması konusunda yol haritası sunuyor. Ticaret Bakanı'nda ihracat yapan ya da ihracatını geliştirmeye çalışan firmalara belli kalemlerde destekler sağlıyor. Bu destek oranları %50 ile %75 oranında değişiyor. ortalaması %60-70'e kadar çıkıyor ve bu geri ödemez. En önemlisi yurtdışı dışı marketeçiniz ödüyor. Yurtdışı dışı eşcininiz dışında reklam tanıtımda dijital, sosyal medyada Google, Instagram, Facebook, aklınıza ne giriyorsa bütün reklamlar veya kataloglarınız Dergi reklamlarınız, billboardlarınız, sponsorluklarınız bunları ödüyor. Devamında yeni bir pazara gireceksiniz. İlk defa ihracata başlıyorsunuz. İhracat yapmak istediğiniz ülkede tüm real alıcılar, real satıcılar kimlerdir, Ürünlerim hangi raflarda, ne şekilde dizayn edilir ya da SWOT analizleri, pazar araştırma, istatistik raporlama şirketlerinden alınan raporlama bedellerini ödüyor. Devamında... Yurtdışında ofis, depo, mağaza, showroom, rayon, kiosk, kiralama gibi Birim kiralamalarınızı 25 birime kadar destekliyor Buradaki amaç ne? E, Avrupa'dasınız, Almanya'da bir yer açtınız Almanya'daki yer lojistik deponuz olabilir, satış ofisiniz olabilir Veya örnek veriyorum Afrika'da bir yer açtınız Afrika'daki o ülkede ben varım dediğiniz noktada Oradaki müşteriler sizi otomatik olarak daha güvenilir görüyor Ve bu noktada devlet 4 yıl boyunca bu arada bu kira desteğini veriyor Devamında e ihracat! yeni çıkardılar. Olmazsa olmaz, ismini vermeyeceğim. İnternet platformlarında dükkan açmanız, oralarda reklam alanı vermeniz, tıklama başına reklamlar, bunları çok ciddi rakamlarda veriyor. Örnek veren bir tane tanıtım harcaması, reklam harcaması. En küsü 200-300 bin lira. 200-300 bin lirada yanlış bir başvuru yapıldığı zaman, eksik bir başvuru yaptığı zaman içerisinde firma, o 200-300 bin lirayı elemanından tahsil kabiliyeti yok. İyi niyetle çünkü yapılmış bir olay. Bir, elemanın motivasyonu düşüyor. İki, firma alacağı hibeden oluyor. Yani hem parayı alamama hem de üstüne bilekliste girerse iki yılla beş yıl arası destek alamama gibi riskiniz var. Türkiye'de de şöyle bir algı vardı. Yani hep büyükler alır. Hayır, büyükler almanın yolunu biliyor. Profesyonel bir şekilde devretmek önem arz ediyor. Her zaman söylüyorum, bütün kobilerimizle söylüyorum. İyi bir malişler danışmanınız, iyi bir hukuk danışmanınız, iyi bir dijital... Şu anki dönemde dijital marketing danışmanız, iyi bir devlet teşvikleri danışmanız olacak ve bunları bu insanlara outsource yapacaksınız ki destekleri alamama ya da hukuki olarak zarara uğrama riskinizi minimuma indirin.